Portakal dediğin nedir ki? Mavi bir meyve kumda Soprakta yetişirmiş yazından nimarkada üretilirmiş <gülüyor> Hayır hayır kandırma bizi Portakal bir turunç gildir Rengi de turuncu Ağaçta yetişir dört mevsim Kaplıdır. Hem ekşi, hem yenir, hem içilir. Port, port, portakal. Port, port, portakal. Bilmiyorsan orda kal. Port, port, portakal. Bilmiyorsan hoşça kal. Port, port, portakal. Bilmiyorsan orda kal. Port, port, portakal. Bilmiyorsan hoşça kal.